Haçı olmayan kilise, Fontenay'deki Sistercien Manastır Kilisesi. Doğu Fransa'daki Burgundy bölgesi şarap üreticiliğiyle ünlüdür. Fontenay kasabası buradaki tepelerde yer alır ve adı Latince Pınar kelimesinden gelir. Kilise 12. yüzyılda Aziz Bernard tarafından inşa edilmiş. Seküler manastırlar olarak gördüğü aristokratların bağışlarına dayanan manastırlardan, hiç hoşlanmazdı. Aziz Bernard, keşişlerin temele dönmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu da hayatını ibadete, çok çalışmaya, kendine yetmeye ve mütevazı bir varoluşa adamak anlamına geliyordu. Kilise basit bir şekilde inşa edilmiş ve herhangi bir dekoratif süse izin verilmemişti. İnşaat işini keşişler yapmış, taş blokları kesip taşımak da yine onlara düşmüştü. Kilise tamamıyla ibadete adanmış. Süslemelerin ibadetleri engelleyeceği düşünülmüştü. Hatta haç bile konulmamış. Aziz Bernard temel prensipleri uygulamakta kararlıydı. Burası yatakhane. Keşişler tek bir odayı paylaşıyorlardı. Kıyafetlerini değiştirmiyorlar ve saman üzerinde uyuyorlardı. Avluyu çevreleyen kemerli yol, bir yansıma bölgesi. Yine tutuk bir dizayn var. Burası metal işlerinin yapıldığı yer. Manastırın ana değirmeni de keşişler tarafından yapılmıştı. Keşişler kendi aletlerini kendileri yapıyorlardı. Ocak işinde de çok başarılıydılar. Aziz Bernard'ın ölümünden sonra kilisenin içine bir meryem heykeli yerleştirildi. 18. yüzyılın sonunda Fransız Devrimi'nden sonra dini liderler idam edilmişti. Son 12 keşiş burayı 1790'da terk etti. Burası daha sonra devlete ait bir kağıt değirmeni oldu. Daha sonra 20. yüzyılın başlarında Aynard ailesi tarafından alındı. Bir yüzyıldan fazla bir süre binalar restore edildi. Manastır keşişlerinin ruhunu bugüne taşıdılar. Bu, dünya mirası sayılan az sayıda özel mülkten biri. Bu kompleks, ilk manastır keşişleri topluluklarının uyguladığı kendine yetme idealinin mükemmel bir tasviri olarak görülür.